Seybit Ocağı'ndan Satır Arası programından herkese merhabalar diyoruz. Geçen hafta duyurduğumuz gibi bu hafta Diamond Tema'nın Agnostisizm ve İlahi Trajedya isimli kitabıyla sizlerleyiz. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Gerçek bir trajedi değil mi kitabın kendisi? Kapağından başlamak üzere bir trajedi. Ben öncelikle Freud'a bir iadeye <gülüyor> itibar yapmak istiyorum. <gülüyor> Yani Freud'un kitapları daha okunabilir ve iyiymiş. Yani bir başlangıç olarak düşünmek lazım. Sonuçta Diamond tema'nın ilk kitabı olması hasebiyle bir karmaşa var. Bütün duygularına aksettirme kaygısı var. Ee, i̇nanılmaz derecede bir alıntı düzeyi var ki, burada bir parantez söylüyorum, Diamond tema yeni başladığı için yazım hayatına. Ee, şöyle bir durum vardı, yani bir kitabı yazarken alıntılar yaparsınız ama bu çok lazım olduğu yerde, çok kritik bir mevzuda hakikaten lazım olduğu yerde olur. Ama bundan hariç, kendinize ait bir fikriyatı ortaya koyarken bir makale yazmıyorsanız ya da bilimsel bir araştırma, çalışma yapmıyorsanız, bu ve buna benzer toplumsal, toplumun tamamını okumasını beklediğiniz kitaplarda alıntı yapmak, yazarın bu kadar alıntı yapmak, yazarın kendisine olan güvensizliğidir aslında. Oradan bir güven arayışıdır. Ona şöyle bir parantez açmış aslında. Yani ben bunların hepsini kendim düşündüm aslında diyor. Hmm. Ama hum gibi bazı yazarların da benzer sonuçlara ulaşmış olduklarını gördüğüm için edep icabı. Onlara yer yer referans vereceğim. Ama bu yer yer şey kitabın yüzde birinden fazla, yüzde 40'unu oluşturuyor. Şimdi şey biz neyse. de ilgili isimler işte Kant, Hegel vesaire vesaire. Bu kitapları okudu okuyan mı insan? Okur bir insan için ben mesela hiçbir zaman alıntılı bölümleri asla okumam. Ya zaten okumuşum ben o kitabı. Sen ne diyorsun arkadaş diye girelim. Dolayısıyla alıntılı kitap, alıntılı yazılı kitap Batı dünyasında da çok kötü bir pozisyondadır. Tabii bizim ülkemizde kitap okuma oranı düşük olduğu için iyi okurlar zaten es geçerler de bunu okuyan genç bir kitlenin olduğunu farkındayız. Mevcuttaki baskı sayısı şu an 2'ye 3'e doğru gidiyor herhalde. Evet. Orada şunu söylemek gerekiyor işte yani bu kadar alıntı bir e, ciddi bir yazım problemidir. Bir diğer husus ise kapaktan kaynaklanıyor. Kapağın kendisinde bir çelişki var en başta Bismillah. E, kapağın üstünde bizim çok iyi bildiğimiz bir çizginin bir bölümü alınmış. Tanrı'nın eli gördüğünüz üzere şeytani yollar çizilmiş. Yani Tanrı var mıdır yok mudur bilemeyiz diyen... Bunun bilme arayışına da girer mi girmez mi tartışmalı olan agnostisizmin içinde tanrıyı vahşi olarak çizmek tam da agnostisizm olmadığını içeride dine karşı bir mücadele verileceğine dair bir izlenimdir. Çok açık zaten. Yani o zaten kitabın içinde var da kapaktaki Kapada bu duruş agnostisizmle çelişti gibi ilahi trajediya Sonu kötü biten anlamında kullanılıyorsa eğer ilahi tanrısal olan tanrısalın tanrısallığın, tanrısallığın sonu kötü olacağına dair bir izlenim veriyorsanız burada sizin daha kitap Bismillah objektivizmden çok uzak çok uzak aşırı ya. uzak olduğunu göstersen ha bu bu zaten objektif olmasını beklemiyoruz çünkü e, genç bir arkadaşımız e, benim bizim de bu kitabı seçmemizin sebebi YouTube'da 500 binden fazla abonesi olan bir isminde Böyle bir yazı için mücadele vermiş olması dikkate değerdir. İncelenmesi gerekir ki, ki... zaten YouTube içeriklerinin kitaba dökülmüş hali. Bir evet, bir nevi o çünkü kitabın yarısından sonrası tamamen tekrar yani aynı cümleler, aynı diyaloglar, diyalogların içinde boğulmalar teknik olarak kitap aslında bir farkında olmadan yazar zaten bir yerde söylüyor, hani yayınevi de kendisine söylemiş ikiye bölelim diye çünkü kitabın ortasından sonraki bölüm bir önceki bölümün tefsiri gibi ama tefsir aynıye gelince çok sıkıcı bir okuma tarzı var. Kesinlikle katılıyorum. Yani okuması gerçekten zor. Ve şey, e, yani neyse adım adım giderken göreceğiz işte. efendim. 12'den başlayalım mesela ben, ben hemen oluyor? söyleyelim. Agnostizm bütün bunlara ve aynı zamanda Tanrı'nın olmadığı bilgisine sahip olduklarını iddia eden ateistlere karşı eşit mesafededir. Ateistlere karşı eşit mesafede olma ihtimaliniz yok dindarlarla. Çünkü bir tanesi olmadığına inanıyor, birisi olduğuna inanıyor. İki tarafında bir inancı var. Sizse inancın dışında bir yerdesiniz ve inancın kendisini mantıksız bulurak. Bilemeyiz tarafındasınız. Dolayısıyla bu kitapta şunu çok göreceğiz. Klasik günah felsefesinde düşünmüş, bütün paradoksal hikayeler aynısı tekrar edilmiş. Yani bir süt beyazdır, tebeşir de beyazdır. Acaba tebeşir süt müdür, süt tebeşir midir? Seviyesinde okuyacaksak olur. Ama bu kadar olur. Yani ve ne yazık ki teknik olarak burada. Ee, ve çünkü şunla hemen çelişiyor. Ardından agnostik tutum felsefenin temelinde yatan en önemli tavırlarından birini diletmektedir. Şüphe duymak ve sorgulamak. Halbuki agnostizm hiç şüphe duymaz. Sorgulamaz da. Çünkü bilemeyeceğini beyan eder. Şuna benziyor. Bu karşınızda bir hanımefendi oturuyor. Size diyor ki ben size aşığım. İspat et. Mümkün mü? Değil. Aşkı ispat edemeyeceğiniz mümkünse ya o hanımefendiye inanırsınız ya da inanç mekanizması ya da inanmazsınız. İşte bunun dindarlık ya da dinsizlik denir. Ama inan mı inanmak ya da inanmamak arasında kalmışsanız şunu dersiniz o kıza, Bilemem. Ve aslında orada söylediğiniz şey asıl cümle şudur. Ben aşka inanmıyorum. Aşkın varlığına inanmıyorum.'' dersiniz. Dolayısıyla o bilememekte bir inançtır ama gizli bir inançtır. Biraz daha amigdala seviyesinde bir inançtır. Dolayısıyla burada şüphe duymayı diye bir durum yok agnostisizmde. Bunu da baştan söylemek gerekiyor çünkü agnostikler bile bu konuda çok nettir. Tanrı hakkında yapılacak her konuşma her ne kadar onu anlaşılabilir kılmak amacını gütse de onu daha da anlaşılmazlaştıracaktır. <gülüyor> Zira Tanrı'nın var veya yokluğu meselesinde bir mutabakata varabilmemiz için öncelikle eğer varsa Tanrı'nın ne olduğunu bilmek gerekir. Yani adını koymak gerekir. Lakin Tanrı tanım, tanımsızdır ve ölümlü insanların dilinin üretebileceği hiçbir kavram ile çerçevelenmesi mümkün değildir. O halde tanımsız olan bir şeyin ki, şey kelimesi de bir tanım ihtiva ettiği için Tanrı için kullanılmamalıdır. Ama mecburen bir kelime kullanmam lazım. Varlığı veya yokluğundan bahsetmek söz konusu olamaz. Kitap boyunca bu ifade dönüp dolaşıp geleceği için Baştan bir okuyayım dedim. Evet, iyi ettin ama işte burada varlık ve yokluk arasındaki dengenin de varlığın ve yokluğun kendisinin de yaratılmış olma gerçeğini ortadan kaldırmaz. Veya bunların baştan beri var olduğu gerçeğini ortadan kaldırmaz. Çünkü varın var olabilmesi için bir yokluğa muhtaçtır. Yokluk varlıktan öncedir. Yokluktan öncesini konuşmaya gidiyorsanız burası iman dünyası ve inanç dünyasıdır. Dolayısıyla şeyler kısmıyla varlık ve yokluk birbiriyle çelişir. Çünkü yok da bir şeydir. O da onu söylüyor zaten. Bir kelime kullanmam lazım. Evet. Mesela işte burada yanlış tespitleri var. Örnek 16. sayfada şu var. İslami camia bilinmezcilik tavrını koruyanlara La Edri diye adlandırmıştı. Bir kere şunu söyleyelim. Yazar Diamond yazar olmaya gayret ederken... İslam dünyasının asli unsurlarını hiçbirini okumamış. Ee, sadece Batı felsefesi üzerine hareket etmiş. O felsefi konularda kendi zihin dünyasında birbirleriyle çapraz ilişki bulmuş. Ama la edri bilinmezcilik değil. Ben ne öğrenirsem öğreneyim, bildiklerimi anlayınca bilmediklerimin bundan çok daha fazla olduğunu farkındayım diyerek nefse emmareye düşmeme adına söylenen bir tövbe cümlesidir. Dolayısıyla bu hakikati burada kaçırmış. Bununla ilgili kaçırdığı çok yer var. Kur'an-ı Kerim'in bazı bölümlerinden alıntılar yaptığı zaman da aynı hataları düşüyor. Klasik ve Batı dünyasının en önemli felsefecilerinin cümlelerini de ele alırken ne yazık ki aynı felsefe hatasına düşüyor. Yani felsefenin temelleri konusunda henüz netleşememiş bir ismin Tanrı'nın varlığıyla ilgili netleşmesi çok kolay olması gerek. Peki, diagnostiğin netleşmesi mümkün mü desem? Değil. Çünkü netleşmemekten haz alarak orada var olan kendindeki gizemi kurgulama kaygısı var. Yani genel itibariyle Tanrı'yı çok fazla idealize ederek yani varlığın ve yokluğun ötesinde o ne var ne de yok yoksa hiç bilmez ve adını anmazdık. Böyle cümleleri süsleyip ardı arkasına koyup güya överekten aslında yoktur'a getiriyor. İnanılmaz da mantık hataları yapıyor yani. Klasik mantığa göre de çok hatalı i̇şte cümleler Sıkıcı var. kısmı o ya. <gülüyor> yani bunu bir felsefe hocası okurken ciddi sıkıntıları düşeceğini tahmin ya, edebiliyorum. Anakıstas şu, daha çok... E, zayıf agnostik olarak nitelendirdiği zayıf Müslümanları ya da zayıf ateistleri ele alıyor. Çok güzel bir tespit. Çünkü güçlü bir agnostik olsa verdiği örnekler bu kadar yavan olmamalıydı. Ya ben daha çok kuvvetli şeyler bekliyordum açıkçası. Diamond Taman'ın kitabı çıktığında 534 bin, 550 bin aboneye, 600 bin aboneye giden bir adamın elindeki kitabın böyle sapasağlanan filan olmasını beklerken ben açıkçası hayal kırıklığına uğradım. Yani özellikle inanç konusunda mesela gerçekten Müslümanım diyen bir insanın zaten inanmak konusunda bir sıkıntısı yoktu. yok. Perde kalksa dahi bir şey Ay, değişmeyecekti. Kalksa da kalkmasa de Değişmiyor. Ama bak biraz önce söylediğim cümleyi 19. sayfada kendisi itiraf ediyor. Çünkü düşündüklerini hemen yazan bir isim. Diğer düşünce metodolojilerinin süzgecinden geçirmekte henüz daha bismillah ilk adımlarda bak diyor ki agnostik aslında bütün felsefi tutumların bir inanç olduğuna inanır. Agnostiğin hayatında inanç yoktur. Hiçbir şeye inanamaz. Gerçek bir agnostik. Aşka da inanamaz. Nefrete de inanamaz. Çünkü bunların hiçbirinin gerçekliğini bulamazsınız. Zekaya inanamaz. Çünkü gerçek bir tespit yok ortada. Hangi IQ testinin gerçek bir zeka karşılığı olduğunu kim bilimsel olarak iddia edebilir? Ancak tam olarak pratikte karşılığı olan bir evet. şey olması lazım. Evet. inanabilmesi için veya şimdi orada için. da dönüp dönüp hep aynı cümleyi kuruyor mesela diyor ki Tanrı'nın bilinmezlik özelliğine sahip olması ile bizim bilemiyor olmamız arasında fark vardır insanın Tanrı'yı bilmesi veya idraki sadece akıl yürütme melekesinin bir çıkarımından ibarettir halbuki böyle değil insanın Tanrı'yı bilmesiyle bir süreci yok işte klasik okumaları yapmamış, biz gerçekten Cenab-ı Hakk'ın ilminin ne boyutta olduğunu bilemeyeceğimizi zaten İslam dünyası söylüyor. <gülüyor> Allah-u Zülcelal ne kadar <gülüyor> af ve mağfiret olduğunu zaten gerçeğini biz bilmiyoruz. Biz iman ediyoruz. Yani İslam dünyasının ya da diğer bütün dinlerin, yaratıcının kendi varlığına ait özelliklerin tamamını bilmek gibi bir iddiası yok ve olması mümkün değil. Yok. Zaten bunu bildiğimi iddia <gülüyor> ederse... Dolayısıyla çıkmışım. burada bazen öyle cümleler kuruyor ki... ...diyorum ki ya bu çocuk hani Müslüman olsaydı... ...zaten bu cümleyi kuracaktı. İslamiyet'i bilmeyince ne yazık ki... ...çok kıt bir çerçevede... ...işte önüne vermişler bir i̇bn temiyeyi ...bir bilmem gibi... İbn-i şey, İbn ...birkaç tane... ...klasik bile sayılmayan... Birkaç argümanı aldım. Hani şuna benzer bu. Edip Yüksel okumaya benzer. Edip Yüksel. İslam'ı tanıyor musun? Evet. Ne okudun? Edip Yüksel. <gülüyor> Böyle bir şey var. mı mi? Yani i̇leride de göreceğiz zaten. Mesela Gazali'yi eleştirirken İbn-i Rüşt'ten evet, e Zaten ikisi çekişmeli. Onu, onu ben de görünce şok geçirdim. Çünkü şunu da söylemek lazım okuyucuya. Bakın burada gerçek bir e, bilimsel bir çalışma ya da ilmi bir hakikat beyan ediyor olsaydı... Kitapta alıntı yaptığı 100 ismin en az 50 tanesinin ya Hristiyan, ya Müslüman, ya da Yahudi dünyasındaki alimlerden olması beklenirdi. Alıntıların tamamı isimlerden. Batı felsefesinden bir i̇mam Gazali alıyor, onu da yanlış alıyor. <gülüyor> bir de ben bu Tanrı'nın bilinmezliği konusunda... İnsan Tanrı'yı üretebilir mi? Çünkü insan görmediği, bilmediği bir şeyi rüyasında dahi göremez, hayalin dahi kuramaz. Bunu biliyoruz. Benim burada şey, basit bir şeyim var ya. Hani çok fazla örneklere takılan bir arkadaşımız ya ee, ve örneklerin çoğunda da mantık hatası var ama aynı mantık hatasına düşer miyim diye de korkuyorum ama şunu sorabilirim. Bir çocuk babasını kendi kafasında oluşturarak, mesela ölmüş bir babası var. Baba var mı? Var. Çünkü bir anneden doğmuş mutlak surette bir babası vardır. Baba vefat etmiş. Sonradan evin içinde bir baba varmışçasına kendi kendine hele ki çocuk yaşlarında kendine kızacak olan bir babayı oluşturabilir mi? Örnek dışarıdasınız. Normalde anneniz çok rahat. İstediğiniz saatte gelebileceksiniz. Arkadaşlarınıza diyorsunuz ki ya benim babam yaşasaydı bu saatte evde olmamı isterdi. Ben eve gideceğim. Kendinizi bu kısıtlara sokamazsınız. Ama bütün dinlerin ortaya koyduğu şeriatlerin ortak özelliklerine baktığınız zaman hırsızlık, yalan söylememek, başkasını öldürmemek, başkasının hakkını gasp etmemek üzerine ortaklaşa bir kültür var mı, ortaklaşa bir inanç var mı? Evet var. O halde dinler insanların olmayan bir şeyi varmışçasına kendi hayatlarını bu kadar zorlamayla koyup hem de aynı şeyi yapma gayretleri mümkün değil. Mesela hiçbir din şunu söylemiyor. Gaspet ihtiyacın kadarını gaspet. Gaspet karşı tarafa rahatsız etmeyecek kadarını gaspet demiyor. Bütün dinler ortaklaşa şunu söylüyor. Başkasının malını onun izni olmaksızın alamazsın. Bunda da hırsızlıktır ve bu cezası vardır. Dolayısıyla dindeki ortaya çıkmış kıssasının bütün dünyada ahlaki felsefenin dahi ulaşamadığı yerlere ulaşması ve onlardan önce beyan ediyor olması bunun bir klasik insan evrimleşme sürecini anlatılamayacağını gösterir. Bu arada şuraya gözüme çarpmışken okuyayım. E, 23. sayfada agnostisizmi dallara ayırıyor ilk önce. Hı. Daha sonra da hatta dileyenler benim agnostisizmimi de Genel agnostizmin dışında tutarak buna adımın kısaltmasından ve İtalyanca Tanrı anlamına gelen Dio kelimesinden hareketle Dioizm olarak adlandırabilir. <gülüyor> Tabii ki ben bunu biraz gülerek okudum ama Dioistler çıkacak mı ona bakacağız şimdi. Ee, eğer o zaman YouTube da daima... kanalının altındaki yorumlar doğruysa çıkacaktır. <gülüyor> i̇şte o acı olan üzüldüğüm tarafı. o. 39. sayfada bakın bir, bir tane mantık hatası yapacağım. Bununla ilgili 60'tan fazla mantık hatası var. Bir şeye inancınız olmasıyla, inanıyor olmanız ayrı şeylerdir. Bak bu bir kelime oyunu tamam mı? Klasik Yunan felsefesinde. Becerilemediği için zaten klasik deyip atıyorsunuz. Örneğin, size piyango çıkacağına dair çok az da olsa bir inancınız olabilir. Çünkü böyle bir ihtimal söz konusudur. Ama bu bileti alacağım ve bana çıkacak diye düşünmeniz ve bütün yatırımınızı buna göre yapmanız saflıktır. Bak mantık atar şurada. Bildiğimiz bir gerçek var. Bu piyangodan en az bir kişi büyük ikramiye ile çıkacak kardeşim. Sen her şeyi dönüp niye kendini uyarlamaya çalışıyorsun? Sen onun içinde kazanan ve kaybedenler dersin. Ne gibi? Tanrı vardır diyenler eğer dünya hayatı bir piyango çekilişi ise ve Tanrı'nın var ya da yok olduğu üzerine ise çekiliştekilerin bir kısmı Tanrı vardır diyenlerdir, bir kısmı da yok diyenlerdir. Günün sonunda çekiliş e, bize göre kıyamet, mahşer meydanı olsun. Böyle yaptık. Peki sen bu çekilişin neresindesin? nesindesin? Kafa şöyle işte. Ergen mantığı. Hepsinin dışındayım ben. Ben bu gördüğün hepsinin dışındayım. Agnostiklerin tamamında böyle bir aşağılık kompleksi var. Yani insanım ama sizin gibi değil. Erkeğim ama sizin gibi değil. Bizim evliliğimiz, hep böyle bir kredi. Bizim evliliğimiz çok farklı ya. Yani öyle mahaya <gülüyor> filan. Yani ego Bu, mu diyeyim, kibir mi diyeyim bilmiyorum ama... Ya konuşma dilinden o egoyu, o gibi. farklılık çabası bir ergenlikten gelen psikozdur. O yapıştı <gülüyor> adama ömrü billah, onunla gider işte. 41'de şey var mesela, hadi biraz dinlere girmeye çalışıyor diyor ki, bir Hristiyan... İslam'ı reddederken Müslüman'da Hinduizmi reddetmektedir. Bu böyle sürüp gitmektedir ve ortada kesin bir şekilde uzaşeye varılmış bir tanrı ya da ruh modeli olmadığı için insanın tek yapabileceği ya bunlardan birine inanıp diğerlerini reddetmek ya hiçbirini ne kabul etmek ne de etmemek. Ve cümlenin kendisinde dört defa hata yapıyor. 1. inanıp diğerlerini reddetmek değil. İnandığın şeyin içerisinde olmak doğal bir reddiyedir. Hiçbirini ne kabul etmek? İki olumsuzu aynı cümlede kullanırsan olumlu olur. Hepsini kabul etmek anlamına gelir. Ne de etmemek? Editörü kendimi yaptı bilmeden söylüyorum bunu. Kabul etmek, ne de etmemek? Ya da hiçbirine inanmayıp tümünü birden reddetmek olabilir. Bu cümle kendi başına... Bir insanın becerebileceği bir hayat biçimi değil. Biraz önce söylediğim şey. O kadar fazla örneğe giriyor ki örnekleri kendine tatmin için mücadele sonucu olduğunu görüyorsun. Çünkü bu dinler sonuç itibariyle bir yaratıcının olduğuna inanıyor. Anlaşamadıkları en temel konu aslında peygamberlik meselesi. Son peygamber Hz. İsa mı? Musa mı? Hz. Resulü Kibriye aleyhissalatu vesselam mı? Elbette ki Hristiyanlığın tesisi Yahudilerin Tanrı inancını eğer ortaya koyarsanız dünyada hali hazırda tek Tanrı inancına sahip tek din İslam. Diğerlerinin her birisi tek Tanrı inancı değil aslında. Bu da aslında bizim ilahi açılarımızın eksiydi diyebilirim anlatım noktasında. Şey diyor mesela diyor ki din kendi köklerinden çıkaracağı yeni pratiklerle 45. sayfada. Yeni inançlar doğurabilir. Ya da yine kendi köklerinden kaynaklanan saçmalıklarla çağa uyum sağlayaması kendi kendisini tarihe gömebilir. Evet. Şimdi bir, bir başka şeyi saçmalık diyerek kendi kendi argümanlarınızı ortaya koymak gerçek bir ergenlik. Yani sen kötüsün o yüzden ben iyiyim. Sen saçmasın o yüzden ben agnostiyim. Mesela İslam dini ya da Hristiyanlık dini ...nasıl olsaydı Diamond Temayı mutlu edebilirdi? Her şeyi Diamond'a bıraksaydı yani. Bence Diamond Tema mutlu olmaya imkanı yok çünkü mutluluk da bir inançtır. Mutluluk da bir inançtır. Dolayısıyla günün sonunda... ...travmatik bir anksiyete ile karşılaşıyoruz. Ama... ...bunu anlatım dilinde gördüğü popüleriteyle ile... ...güçlü durma çabası altıyla, üstüyle örtme çabası var. Ve bu cümlelerin tamamında görülüyor. Editör tayfasını baştan aşağı değiştirmesini tavsiye ederim. Kendisi yapıyorsa da bence yapmamalı. Onun biraz üstünde de zaten şey diyor yani kendi iç duygusal şeyini dışa vuruyor. Sen de çizmişsin oraya. Hmm. Lakin din müritsiz kaldığı takdirde silinecektir ve bu sebeple silinmemek adına her türlü çirkefliğe başvurabilir. Ya çirkeflikte... Bu da cehennemle korkutmak. Ya şimdi çirkeflikle şey dini yayamazsınız. 1,5 milyar insanı hangi çirkeflikle, hangi korkuyla, her birisi bak kaç tane devlette, her devlette Müslüman var. Neredeyse her devlette Hristiyan var, Yahudi var. Nasıl yapacaksın bunu? İşin komik tarafı o zaten. Yani, hadi devletlerin siyasi olarak dinleri kullandığı halkı yönetmek için yani sürüleri ve cahil sürüsünü, ...gütmek için kullandığını, o şekilde uydurduğunu iddia ediyorsunuz George Peki bu durumda o insanlar baskı üzerinden kalktığında niye o dine devam ediyorlar yaşamaya? Ya işte bu, bu tayfanın anlamakta zorluk çektiği taraf çünkü... ...onların temel yapısı şunun üzerine, bir başka şey kötüyse onları iyi hissediyorlar kendilerini. Halbuki benim hayatımda bir Hristiyan'ın iyi ya da kötü olması beni hiç ilgilendirmiyor. Çünkü inanmak böyle bir şey. Bu durumda şuna geliyoruz. Ben hep evlilikle anlatıyorum ki bu çağdaki çocuklar daha rahat anlayabilirsin. Diamond Tema ve buna benzer çocuklar daha iyi anlasın. Siz eğer eşinizi Allah korusun yandaki komşunun hanımından daha güzel diye seviyorsanız bu acayip bir şeydir. Bu sapkınlıktır. Ergenliktir. Tanrı bir şeye benzeyebilir mi, benzeyemez mi? 49. sayfada. Ha güzel bir soru. Hatta bu soru 3000 defa soruldu, 5000 defa cevaplandı diyerek. Hadi bakalım yakalamaya çalışıyorum. Ya benzeyebiliyordur ya da benzeyemiyordur. Peki. Benzeyemiyorsa bu zaten bir zayıflık göstergesidir. Nasıl bir zayıflık? Hiçbir şeye benzetilemeyecek bir şey her şeyden üstündür. Hiçbir şey benzememez. Bir sanat eseri düşün. Victor Hugo yapmış. Onun benzeri yapılamadığı ve olamayacağı için o fiyat zaten. Yani eşsiz olduğu için. Eşsiz ve konu kapanmıştır diyor. Bir kere sen agnostiksin konu kapatamazsın. Agnostik konu kapatamaz. Yani baştan sona sıkıntı var. Benzeyebiliyorsa da yarattığına benzediği için bir zayıflık göstermiş olur. Güzel, böyle bir durum yok zaten. Çünkü yaratılmamış olanda, yani Tanrı'da diyor parantez içinde, yaratılmışa özgü bir özelliğin ya da benzerliğin bulunması saçmadır. Şimdi cümleyi ters kurmuş. Yaratılmış olana, yaratıcı tarafından kendisini tanıyabilmesi için, kendinde var olan özelliklerden bir kısmını verebiliyor olması, Yaratıcının yarattığıyla arasında bir ilişki kurabilmesi içindir. Yani sen bilgisayında bir program açabilmek için yazılımcının senin bilgisayarının içerisinde o uygulamanın açılabilmesi için kodu yazmış olması gerekiyor. Mac'te Mac uygulamaları PC'de PC açıldığı gibi yazmadıysa Mac'i e açamazsın. Dolayısıyla kodu yazdıranın ol deyip olduranın bana onu tanıyabilmek için onunla ilgili özellikleri vermiş olması bana verdiği kıymettir, zafiyet değil. Bu da bir çelişkiydi ve bu çelişkilerin ardı arkası gelmiyor. Mesela merhamet konusuna değiniyor. Evet. Bütün klasiklerde olduğu gibi 50. sayfada örneğin diyor. Tanrı merhametliyse insan yokken de merhametli miydi? Hiçbir şey yokken de merhametli miydi? Eğer merhametliyse o halde kime merhametliydi? Arkadaş zaten merhamet bir başkasıyla alakalı değil, rahmetle alakalı bir şey. Rahmet kelimesi ise kuşatıcılıkla alakalı bir şey. <gülüyor> İşin bu kadar etimolojisine gidebilseydim. Hayır, artık. ben biraz gideyim hani bu çocuk biraz birkaç kitap okuyup konuşunca genç çocuk kardeşlerimiz hani diyorlar ya, vav, wow, o oh, konuşuyor çocuk filan. Abi öyle değil, daha kelimeyi bilmiyor çocuk merhametin ne olduğunu bilmeden merhamet üzerine argüman geliştirmek istiyor. Bu da işte günümüzün popüler yazarlarından çektiğimiz dert. Çünkü okuyucunun konu hakkında bilgi sahibi yok ki kitabı langırt diye. Arkadaş bu yanlış ya. Okuması lazım ki bu yanlış desin. Ama okumayınca, enine de bu gelince bu da agnostik ya. Okulda gördü şimdi. Wow, evet evet evet. Vav wow diye bir şey yok. Kitabın her sayfasında onlarca hata var. Yani bir agnostik olmak istersen bu kitapla agnostik olamaz. İmkanı yok. Yani sadece paradoksları arka arkaya diziyor. Çok. Ama şunu biliyoruz ki bütün paradokslar böyle hani ok önce gideceği mesafenin yarısını yarısını yarısını derken asla varamayacağım düşünüyor. Mantıklı <gülüyor> gibi paradoks. görünüyor. Gel gelelim pratikte böyle bir şey asla olmuyor. <gülüyor> e, hatta bak o kadar çelişki var ki 54. sayfa. Diyor ki zaten agnostik olmak diye bir şey yoktur. Kafa yanmış artık. Agnostik olduğunu keşfetmek ya da agnostik olmaktan başka bir çıkar yol bulamadığını fark etmek vardır. Ya bence bir kez olsun bir romantik roman yazmayı deneyebilir bu arkadaşımız. Elbette aşk üzerine yazamayacaktır ama romantizm üzerine yazabilir farkı biliyorsa. Bu farkı biliyorsa hakikaten şey bu. Gerçekten ergen kız cümleleri bunlar. Beni sevdiğini bilebilir miyim? Seni, beni sevdiğini bilebilirsem seni sevdiğimi nasıl anlayabilirim? Hani o sorunun gerçekte bir cevabı yoktur ya. O aslında bir soru cümlesi de değildir ya. Bu bir soru cümlesi değil. <gülüyor> Çıkarımlarına da şöyle gidelim o zaman. Her geçen yıl dinsizlerin sayısının geçmişe kıyasla yükseldiğini görüyoruz sayfa 57'de. Evet. Bu iyi bir şey mi yoksa kötü bir şey mi emin değilim ama... ...en azından modern ülkelerin yarın öbür gün şeriatın pençesine düşmeyeceğini varsaymak rahatlatıcı bir şey. Ne alaka? Hayır şeriatın pençesi... Şeriatla yönetilen bir ülke yok ki şeriatın pençesine düşesin. Yani şu an dünya yüzeyinde İslam şeriatıyla yönetilen bir devlet yok. Öyle bir kara parçası yok. Herkes kendi dünyasında bir yaşam sürdürüyor. Gerçekten şeriatı yaşadığımız adam akıllı dönem istiyorsanız, orası Suriye, İbrâlî, Sertür, Semî yaşadığı asla saadet dönemi. Ondan sonra her şey azalmaya başlıyor, azalarak devam etti. Bugünlere geldi ve günümüzün durumu da ortada. Tabii bu çocuklar şeriat dediğiniz zaman Cumhuriyet Gazetesi'nin attığı manşetlerden tanıyorlar şeriat. Maalesef, sıkıntımız o. Yani Müslümana bakış açısında şurada gösteriyor zaten. Aynı şey Müslümanlar için de geçerlidir. Herkes gerçek İslam'ın kendisinin bildiğini, diğer ülkelerdeki Müslümanların ya da aynı ülkede yaşayan ama diğer tarikatlara mensup kişilerin ise yanlış bir İslam yaşadığını iddia eder. Komiktir ki bunu iddia edenlerin neredeyse hiçbiri Kur'an'ı baştan sona kendi dillerinde okumamış. Yalnızca ne anlama geldiğini bilmedikleri bazı Arapça sözleri ezberlemişlerdir. Çok ağır bir itham bu. Çok, Çok ağır, ağır bir ihtimam çünkü İslam dünyasında birbirini tukaka eden hiçbir tarikat yok. Çünkü usul, esas çoktan kapanmış. Gnostisizm yok İslam'da. Kurallar belli. Dışında olanı herkes reddediyor. İçinde olanı uzak durur, yakın durur. Bu ayrı bir konu ama hiç kimse onu gayrı reddiye yapmaz. Bakın burada dua etmek işe yarıyor mu diyor. İşte bu tam şeye geliyor artık. 65. sayfaya geldik. 2. bölüme geçti. Çünkü zaten kitabın asla 64 sayfa. Evet. Yani gerçekten daima tema ne anlatmak istiyorsa 64 sayfada anlatmış. Bundan sonrası topyekün alıntı dünyası. Ve Tekrardan. Müslüman gençlerin en çok kafasına takılan soruların üzerinde bir değirmenin içinde dönecek hale getirip ya bırak her şeyi düşünme noktasına getirme gayreti. Ya da kendi geldiği yer orası. Bilemem. Çünkü, bakın. Bütün dualar kaderi değiştirmek adına yapılırlar ki... Bu da esasen çelişkili bir müdür. Hayır. Dualar kaderi değiştirmek için yapılmaz. Allah'a şükretmek için ya yapılır. Allah'tan tövbe istemek için, tövbe etmek için yapılır. Başkası adına yapılır. iyilik için yapılır. Şöyle ki diyor. İnsan mümkün olmayan, olması mümkün olmayan şeyler içinde... Olacağı belli olan şeyler için de dua edemez diyor. Edebilir. Ve verdiği örneğe bak şimdi. Mesela diyor. 2 iki kere 2'nin 4 etmesi için dua edilmez. Çünkü 2 kere 2 zaten 4'tür. Zaten hiçbir Müslüman oturup da Ya Rabbi güneşi yarın kuzeyden doğ doğdur diye bir isteği olmaz. Bunun için dua etmek anlamsızdır. Zaten evet böyle bir <gülüyor> teşekkürler. Ama... 2 kere 2'nin 5 etmesi için de dua edilmez çünkü bu mümkün değildir. Yani 2 kere 2'nin 5 etmesi için kim dua edecek mesela? Ne için edecek? ha 2 kere 2, 5'tir yazan öğrenci şunun için dua edebilir. Ya Rabbi, dün bir sınava girdim, 2 kere 2, 5 yazdım. Lütfen öğretmenim onu 4 görsün diye dua edebilir, öğretmen de onu 4 görebilir. Veya şöyle bir mantık hatasına gidebilir. Az önce Tanrı'yı bütün eksikliklerden tenzih ediyordu ya. Evet. O kadar idealize ediyor ki asla bilinemez diyordu. E şimdi eksiklik affettin. Aynen. Bu da güzel bir şey. 2.5'e de çevirebilmesi gerekiyor madem kaderi mutlak olduğunu söylüyorsunuz. Bak işte sana. diyorum ya klasikleri okumamış. Neticede dua diyor. Sonucu belli olmayan, belirsiz olan şeyler için edilir. Dua etmek ne demek? En azından şuraya bir Wikipedia'dan bir arama yapsaydınız ya. Ayıp olmaz mı? Böyle, böyle yazınca gerçekten kötü. Bunu okuyunca bir de benim aklıma olmayacak duaya amin denmez sözü geldi. O söz nasıl girdi Türkçe'ye? <gülüyor> Türkçe'ye neler neler girdi ya. 77. sayfada klasik okumalar yapmadığının bir başka kaynağı. Her ne kadar ilk kaynaklar peygamberin ölümünden 70 yıl sonrasına kadar dayansalar da diyor. 100 bin defa şu çürütüldü. Ama hala buna inanan cehalet ehli var ya, yapacak bir şey yok. Ama bu çocuk İslam konusunda çok cahil, onu söyleyebilirim. Çünkü İslam'ı ateist yazarlardan okumuş. Ne yazık ki. Alttaki kaynaklarda görülüyor zaten bu Ne yazık ki. Şimdi 97'de peygamberlere girişmeye çalışıyor biraz ve diyor ki, peygamberler de neticede insandırlar ve onlar sezgi ya da vahiy yoluyla, Sezgiyle peygamberlik olmaz. Sezgi başka bir şey, vahiy başka bir şey. Nasıl olursa olsun, nasıl olursa olmaz. Ancak belli bir seviyeye kadar idrak kabiliyetine sahiplerdir. Bir kere vahiy ya da sezginin idrakla alakası yoktur ki. İdrak etmesi gerekmiyor ki. Allahu üzücü ona verdiğini aktaracaktır. İdrak okuduktan sonra başlayan bir şey. Okumadan önce zaten idrak edemezsin. Nasıl edeceksin? Ee, ve yine ne türden bir bilgiye ulaşmış olurlarsa olsunlar. Onlar edindikleri bilgileri kelimelere dökerken insanların anlayabilecekleri seviyeye kadar basitleştirmek zorundadırlar. Vahiy böyle bir şey değil. Yine Wikipedia'ya yazmamış. Vahiy peygamberin Allah'tan aldığını yanındakilerine birebir aktarmasıdır. Aksel de diyor mesajdan hiçbir anlam çıkana. O zaman bu arkadaşımızın sezgileri var. Öyle olmalı. Bunu yaşamış olmalı. O da Tanrı'dan bir sezgi alıyor olmalı ya da bir şeyden sezgi sezgileniyor olmalı. O sezgi aktarırken bunu yaşamalı. Ya da böyle bir yaşantı tarzını ben ne Hinduizmde ne Şintoizmde hiçbirinde görmedim. Tavuculukta bile yok. Anlam kelimesi muhtemelen bütün olarak dilde anlamı bulunması en güç kelimelidir diyerek bir de Strauss'tan alıntı yapıyor. Ama bu alıntının yapıldığı kitapta bölüme git, bu bölüm vahiy ile alakalı değil. <gülüyor> Biraz şey benzemiş hani biz ortaokulda yapardık yaptırlar diye bize farklı dergi gazetelerin çıkarak kolaj yapmaya çalışma ona benzetmiş. Asıl mesele orada zaten peygamberlik kurumunu yok saymak. Zaten altta diyor ya bu noktada Tanrı eğer her şeye gücü yetense bu durumda onun insanlarla onların anlayabileceği ölçüde konuşmaya da gücü yeter diye düşünmek anlamsız olur. Niye? Çünkü Tanrı daha vahiy gönderdiği anda bu vahiy direkt ileten tarafından tahrif edilecek ve iletilen kişi de bunu kafasında yeniden anlamlandırmaya çalışacak. Ya tahrif edilecek demek yerine. Şimdi tahrifat demen bilim şey dışı, insanlık dışı. De ki ben bunun yaratıcıdan gelen bir söz olduğuna inanmıyorum. Sen bu sözü tahrif ettin diyebilmem için seninle Tanrı arasındaki görüşmeye şahit olmam lazım. Nereden çıkardın tahrifatı? Yani Resul-i Kibre getirdiği bir ayet-i de ki bunu Rabbin söylediğine inanmıyorum de eyvallah. Ama inanmıyorum diyemiyorsun. Problem orada. Tahrifat diyebilmek için şehadet gerekir. Basit kural. Aynen öyle. Aslını biliyor olman gerekir ki söylenenin yanlışlığını... E Tanrı bilinemez. bilinemez. Tanrı bilinemiyorsa onun sözü de bilinemez. O zaman Peygamber'in verdiği söz, kendi bünyesinden doğan bir sözdür. Kendi uydurmasıdır de. Bu durumda da bir şey tahrif edemez. Kendi kendimi tahrif edeceğim. Çok düz bir mantık. Aslında yani basit bir şeydi yani. Şu 99'daki kısmı aldın mı sen? Buyurun. Öldürmeyeceksin, çalmayacaksın gibi çok basit ve anlaşılabilir emirler vermek zorundadır. Ama ne yazık ki. Hangi durumda öldürmeyeceğinizi ve hangi durumda çalmayacağınızı söylemezler. İşte asrın <gülüyor> yalanı. <gülüyor> ya hukuk sistemi var dinlerin. Oo <gülüyor> bu. <gülüyor> Efendim. 110. Lakin ya varsa kumarı başta tıklama tuzağı reklamlar gibi cezbedici gelse de üzerine biraz düşününce bunun saçma bir tuzak olduğunu ve içini olduğunu anlıyorsun. Şimdi meşhur bir söz var ya. Ya varsa diye bir söz. Hı hı. O Pascal'ın sözünden geliyor işte. Bu söz kafirlere söyleniyor güzel kardeşim. Müslümanlara değil. Müslümanların bu söze ihtiyacı. Çünkü diyor ki Hiçbir şey kaybetmiyor değilseniz bu durumda ilk önce dürüstlüğünüzü ve kendinize olan saygınızı sonra da Tanrı'ya olan güveninizi kaybetmişsiniz demektir. Her şeyden önce bu mantık ticari bir mantıktır. Ve bu düşünceyle Tanrı'ya inanan biri sadece kendi kandırıyordur. Evet. Biz zaten öyle değiliz. Hiçbir dindarlar böyle değil. Laftan anlamayan küfür ehline söylenen bir söz. İnanmıyorum diyor adam. İnanmıyorum, inan yalancısın ya. Sen de en son bakıyorsun diyorsun ki, ya varsa ve gidiyorsun. Yani kendi Artık. haline bırakıyorsun. Anlattım, tebliğ ettim. Metodoloji, usul, esas olmanın ya ya varsa hadi görüşürüz. Bu benimle alakalı bir şey değil. Benim sana söylediğim bir şey. Sen ne diyorsun ki sen böyleysen sen tacirsin. <gülüyor> Zaten küfür ehli tacirdir. Agnostikler tacirdir. Zaten dünya hayatının zevkini erebilme mücadelesi içinde zevkin önüne çıkan bütün engellerin dinden geldiğini görünce böyle olmamalı. 113'te tekrar tekrar yeniden dinlerin ve peygamberlerin gelmesini de çok ağır eleştiriyorlar. Hı. Eğer gerçekten bir tanrı varsa ve bizimle iletişim kurmak istiyorsa, bunu yapmak için sayısız defa itibarının sarsılmasını ve başkaları tarafından adının yalancı çobana çıkarılmasını beklememesi gerekirdi diye düşünmemekte mümkün müdür? Mümkündür. O zaman sizin de sizi yetiştirirken size 50 defa, Yaptığınız bütün hatalara rağmen sizi affediyor olması da sizin annenizin akılsızlığı mıdır diyeceğiz. Yoksa affediciliği ve seni yeniden hayata bağlama çabası mı diyeceğiz? Yine ergen bir çocuk psikozu. Niye? Sürekli kendi hayatına engeller çeken anneye ergen psikozuunda çocuk ne der? Annem beni sevmiyor. Beni yok etmek istiyor. Benim ortadan kaldırmak istiyor. Çok klasik bir ergen bu hakikaten. Yani bayağı bir yani o kadar canım. çok aynı şey dönüyor. Bir hayvan örneği veriyor, bir insan örneği veriyor, hep aynı örnekler. Mesela diyor ki, hayvanlar akıllarını ve içgüdülerini kullanarak belirli özelliklerini keskinleştirdiler. 131. sayfada. Örneğin kediler sinsice yürümeyi, ses yapmamayı ve arkadan saldırmayı Maymunlarsa ağaçlara tırmanmayı, sarmaşıkları kullanmayı yön eder. Peki sorum şu. Kedilerin yürürken sinsilik yaptığını, ses yapmamak ve arkadan saldırmak için bunu yaptığını nereden çıkardın? Hayatında hiç kedi oldun mu? Yani adam kendinden hariç çocukcağız herkese yargıyı veriyor, bir kendine veremiyor. Yani hayvanlar akıllarını ve içgüdülerini kullanıyor, belirli özelliğine keskinleşir. Nereden biliyorsun? İspat etsene. İlk kediyi gördün mü? İlk kediyle bir görüşme şansın oldu mu? Konuştun mu? Oğlum sen neleri düşün, niye böyle yapıyorsun dedin mi? Anladım, Aşağıda da şu var. E, bilinebilir olduğunu varsaydığı için. Madem ki her şey bilinebilir, bana o kedinin yürürken sinsilik yapmak üzere geldiğini sen değil. Kedi söyleyecek o zaman. Yok evrim teorisi söylüyordur. O, ama evrim bak şimdi... Evrim teorisinde bu kelimeleri bulamazsın. Sinsice yürüyen kedi. A abicim sinsilik kedinin huyuysa bunu bana ispat et. Sin ya be Yo, ben sinsiyim diyecek kedi benim anlayacağım şekilde ya da bunu ispat edeceksin. Yani duygusal metaforları işine gelince kullanıyorsun. Ama duygusallığı istemiyordun sen. Ama kitabın şurada 20-30 sayfası var ki pas duygusallık üzerine. Yani orada belli, bir yerlerde vicdan onu, vicdan demeyeyim de bir şey tırtıklamış yani bu kadar yap, yanıma gelmiş çünkü sonuçta bir duygu var bir yerde insan bu adamcağız, çocukcağız. Efendim... 138'de Tanrı'dan var olmaktansa hiçlikten var olmayı tercih etmesi ilginç geldi. Yani. Buyurun. Kısacası büyük patlamadan önce Heh, hiçbir şey yoktu. Çünkü önce diye bir dönem yoktu. <gülüyor> Stephen Hawkins'in de dediği, dikkat çektiği gibi. Büyük patlamadan önce ne vardı sorusu, Kuzey Kutbu'nun kuzeyinde ne vardır sorusuyla aynıdır. Bir kere daha söyleyelim, hiçbir şey. Kuzey Kutbu'nun kuzeyi yok ki. İşte Big Bang'in öncesi de yok diyor. <gülüyor> yani bir hiçlik var. Ya da Kuzey Kutbu'nun kuzeyi vardı da desem gene kuzey çıkıyor. Ya bu o kadar... Of çok şey sorular ya. Yani... Ee, şimdi... ''Tanrı varsa 156 ve bilinmek istiyorsa, onu bilmenin en iyi yol nedir? Birçok filozofa göre bu yol akıldan geçer.'' Hayır, böyle bir şey söylemiyor filozoflar. Bu sağlam bir yalan olmuş. ''Çünkü akıl tanrısaldır ve bizi hayvanlardan ayırır.'' Hayır, akıl tanrısal değildir. Kalp tanrısaldır. Felsefe bakış açısıyla baktığı için... Felsefede Tanrı arayışı yok ki. Hiçbir felsefeci oturup tanrısallık özelliği üzerine araştırmaz. Çoğu ya teizme gidecektir ya da deizme gidecektir. Yani varlık felsefesi falan belki. Ama orada da varlığın var olma sürecinin başlangıcıdır. Ondan öncesini yine konuşmaz felsefeci. Bu arkadaş ondan öncesini konuşmaya niyet etmiş. Çünkü akıl tanrısını e, haliyle bize hayvanlardan ayıran bir şey üstün olan bir şey olmalıdır. Eğer bir tanrı varsa... ''Evreni en güzel şekilde yarattığı ve her şeyi gücü yettiği için haliyle en akıllı, en zeki varlık da o olmalıdır.'' Evet, zaten o. Ama onun olduğuna dair bir şey için onun gerçekliğini görmen gerekiyor. Tıpkı senin aklın gibi. Şimdi ben, Diamond Temayı hiç tanımasam, dünyanın bir bölgesi, bana bu kitap gelse, okur musun deseler, Böyle bir 20 sayfa okuduktan sonra teşekkür ederim de bırakırım. Çünkü anlıyorsun yani çok okuyan bir adam tamam ya bunu çocuklar okusun diyecektir. Ama eğer siz şimdi ben oradan yola çıkarsanız zeka kıtlığından bahsedebilir miyim? Hayır. Bunu böyle yazmayı tercih etmiş olabilirsin. Seni çünkü tanımıyorum. Sen de burada aynı şeyi yapıyorsun. Yaratıcının dinlerinde işine gelmeyen şeyleri, hoşlanmadığın yerlerden yola çıkan bu değil. Bu değilse bilemeyiz. Ya bu değilse yoktur demek çok daha mantıklıdır. Ona apayrı bir bölüm ayırmış da. Yani tekrar dönmek istemiyorum çünkü agnostizmle ateizm arasında hiçbir fark kalmamış. Kendinde kalmamış. Normalde var. Yani bilimsel açıdan agnostizmle ateizm arasında ciddi Son bir fark var. Son noktada şunu diyor. Hani... Hiçbir şekilde Tanrı'nın var olduğunu bilsek bile O'nun bir uzaylı mı, bizden daha üst bir varlık mı olacağı, olup olmayacağını bilemediğimiz için yine Tanrı olup olmayacağını bilemeyiz. Hani perde açılsa da inanmama getiriyor ama ben ateist değilim diyor. Ya mesela 185'te Halife Ömer için şunu söylemiş Hz. Ömer Efendimiz için İskenderiye'ye geldiğinde kütüphaneyi içindeki kitaplarla birlikte yaktırmıştır. Ve bunu neden yaptığı sorulduğunda şu savunmayı yapmıştır. Kitapların içindekiler ya Kur'an'da zaten mevcuttur ve dolayısıyla fuzuridirler ya da mevcut değildirler. Öyleyse lüzumsuzdurlar. Kimden alıntı yapmış bak. Arthur Schopenhauer Ve altına da bir de not düşmüş. Bu anlatının sonradan uydurulmuş olduğu da söylenir. Çünkü asıl İskenderiye Kütüphanesi Sezar devrinde yanmıştı. Ama yine de verilen cevap dinci mantığı güzel bir şekilde özetlediği için paylaşma gereği duydum. Bu bariz kendi nefretini kusmaktır. Başka bir şey değil. Efendim süremizin sonuna geldik ama kitabın çarklarını da bizi içine doğru çekiyor. <gülüyor> ben sona gideceğim artık. Sen nasıl dersen arada önemli gördüğüm bir şey varsa ele alalım. Çünkü 45 dakikadan fazla bir zaman ayırmak bence çok da Gidelim abi şey edelim. olur. Evet. Evet. Diyor ki, örneğin Tanrı fikri, hep örneğin, herhalde 2 milyon defa geçiyorduk. <gülüyor> örneğin Tanrı fikri sonsuz iyilik fikridir ve o halde eğer Tanrı varsa hiçbir kötülüğün olmaması gerekir. Klasik Fransız sorulara başladık yine. Ya Şöyle işte, benim annem çok iyidir o zaman hep çok iyidir. Hayır annen sana, senin iyi bir çocuk olman için zaman zaman sana cezalar verendir. Senin de bir gün çocuğun olursa sen de çocuğuna kıstaslar koyacağın gibi. Böyle anlatıyorum çünkü kitabın dili ne yazık ki bu seviyede. Üzüldüm konuşudur. Sen sonu söyle sonra ben eklemesini yapayım. Yok söyleyeceğim bir şey yok. Ya, ya üzüldüm konuşudur. Ben bu kitabı şu mahiyetle okurum. Ergen bir agnostin kafasındaki duygular adına okurum ama. Al bakalım sana agnostisizmle alakalı bilgi edinmek için bir kitap diyorsanız bu bir bilgi kitabı değil. Bu bir agnostiğin ergen dünyasında yaşadığı serüvenin anlatım biçimi ve çocukluğundan beri yaşadığı krizlerin. Çünkü e, belki de yaşadığı coğrafyanın etkisi, belki de popülaritenin gerekliliği olarak bunu yapmıştır ama... Ee, karşımda çok daha tok bir agnostisizm beklerken ne yazık ki umduğumu bulamadığımı söylemek istiyorum. Ya. Bunu da agnostisizmi din dışında gördüğüm için değil, gerçekten agnostisizmle ilgili bir kitap yakaladım diye hani böyle dünyada hatır sayılır bir yazarımız olacak niyetiyle almıştım, ne yazık ki olmadı. Demagoji yaptı, bol bol. <gülüyor> o şekilde de paradokslara boğdu, bitirdi maalesef. Ne yazık ki. Neyse bunu da atlattık çok şükür. Atlattık. <gülüyor> Şimdi yine kişisel gelişimle devam edeceğiz. Hakan Mengüç, sen yola çık, yol sana görünür demiş. Eyvallah. bakan biz görecek miyiz o yolu? Haftaya buralarda değiliz. Bir sonraki programda. Onunla sonra, atıyorum programda. Hakan Mengüç, sen yola çık, yol sana görünür El almaya çalışacağız. Biz de yola çıkacağız. <gülüyor> Şimdilik kalın sağlıcakla.